Restoranda çeşitli işlemleri nasıl kullanılır? Restoran modülümüze geldiğimizde restoran satış ekranımızı çalıştırarak masalarımızdan birine oturan herhangi bir müşteri sonrası sistem parametrelerinden aktif etmiş olduğumuz sipariş notu ekranı açılmaktadır. Burada sipariş notunda daha öncesinde parametrelerinde tanımlamış olduğumuz sipariş notlarımız sonrası seçilenler kısmında seçmiş olduğumuz sipariş notları gelir. Bu notları veya diğer notlar kısmında belirtilebilecek diğer notlar sonrası işlemlerimizi bu şekilde kaydederiz. Siparişleri yönetirken ise kolonlardan sipariş notları alanını aktif ederek seçilmiş olan sipariş notlarını ekrana yansıtabilmekteyiz. Ve bu şekilde tasarımımızı kaydederek bir sonraki ekrana girişimizde sipariş notları alanımız her zaman aktif olacaktır. Tasarımımızı kaydettikten sonra çeşni işlemlerinin kullanımı sistem parametresine bağlıdır. Sistem parametreleri ekranı için yeni bir sekme açıp arama alanımıza sistem parametreleri yazarak ekranımızı çalıştırırız. Burada ilgili parametremizi kolay bulabilmek için arama alanına çeşni yazarak restoran modülünün altında bulunan çeşni butonunu göster parametresi yer almaktadır. Bu parametre aktif edilerek Biraz önceki yapmış olduğumuz örneği gerçekleştirebilmekteyiz. Burada aynı zamanda eğer işletmemizde basit üretim yapılması söz konusu ise basit üretim işleminde ürünlerimizden herhangi birinde reçete varsa çeşni işlemini bir de farklı yöntemde kullanmaktayız. Bu yöntem örneğin salatalar kısmında yer alan roka salatamızın daha önceden bir basit üretim reçetesi olan bir ürün. Ve bu ürünü sipariş eklemek istediğimizde karşımıza sipariş notunda çeşni ekranı gelecek. Ürün içeriği alanımıza geldiğimizde burada reçete detayları karşımıza gelecek. Bu reçete detaylarında dilediğimiz ürünü isteyip dilemediğimiz ürünü istemiyerek reçete içeriğini değiştirebilmekteyiz. Ve bu şekilde siparişimizi kaydettikten sonra sipariş notu çeşni işlemini bu şekilde yönetebilmekteyiz.